Yaşayalım. Bence kadın erkekten başlıyor. Şu kız nasıl tavlanırı bir izlemek istiyorum. Kız nasıl tavlanır? Hocam benim isteğim parfümcı olmu e olduğu için ben günde 100 tane kız tavlıyorum ne benim. Siktir lan oradan 100 tane kız tavlıyorum. <gülüyor> parfümcü sanki şey satıyor. Orijinal parfüm satıyor. Üreticisi sanki anasını satayım çok farklı günde e, 100 tane laf söylüyorum hani 100 tane yalan söylediğim için çok çabuk kandırabiliyorum kızları nasıl kandırırım? ya ben e, çünkü e, yol, yoldan çevirdiğim kızlara direkt hani yürümüyorum ben parfüm soruyorum bakarlarsa yürümeye başlıyorum misal diyorum saat kaç diyorum e, saati sö söylediğinde de bu saatten sonra benim olur musun diyorum zaten Orada da toka deyip yüzüme bir tükürük yapıştırıp götüme de tekme yedikten sonra yoluma devam ediyorum. Yani ben şu an sokakta birini çevirip "Merhabalar, saat kaç? Şu kadar. Peki bu saatten sonra benim olur musun?" Belamı sikerler. Bak abisi mabisi babası gider beni sopayla döverler orada. Hayda kız hani düşmediğini sanma. Allah'ım o belli İş bizden geçti artık nişanlandık o iş geçti artık evleniyoruz abi o yüzden eskiden sorsaydın çok tekniklerim vardı ama şimdi artık kullanmayınca unutuyor insan Bir kız nasıl tavlanır? Allah farklı farklı çeşitler var Allah Anlatsan Bilmiyorum bir çiçekle falan karşısına Helal çıkarsın. olsun Cidden seviyorsan Kız nasıl tavlanır? <gülüyor> Künefe ve Maraş dondurmasıyla Nasıl kız tavlanır? <gülüyor> Tavla oynayarak <gülüyor> Tavla. Çetemen Kimi, kim hemen ben hiçbir şey tepki vermiyorum. Bekliyorum tepkilerinizi. Z evet. Zikre Egeee bravo. Ulan chat adamsın lan. <gülüyor> Komik de bence. <gülüyor> nasıl Bence olduğun gibi görünmen lazım ya. Yoksa başkası şey olmuyor, kurtarmıyor yani. Değişmemek lazım. Buradan tavsiyem değişmeyin. Evet nasıl? Yani yanına gidelim böyle bakarım. Öküz gibi bakarım yani. <gülüyor> Montajer, hoş geldin kardeşim. Montajı bilmiyorum. <gülüyor> Kızın gözüne Montajar mı lan bu? Yok lan tipi bu Nasıl? değil. Nasıl? Ya yani yanına gidiyorum böyle bakarım. Öküz gibi bakarım yani. Başka bilmiyorum. <gülüyor> Kızın gözüne bakacaksın. gözlerin içine güleceksin. Tamam, aramayın, o zaten yeter, gözlerinden oğlum. gerekeni anlayacaktır. <gülüyor> komik olmak lazım. Hani komik olursak biraz dikkat çekeriz. Hani ben öyle yap. Komik <gülüyor> olmak lazım değil. Komik olmaya çabalarsanız yani yaratılışınızda komik, yaratılışınızda komiklik yoksa komik olmaya çabalamak kadar en enayice bir şey yok. Yoksa zikre olursunuz. Öyle bir şey yok yani. Güldüren erkek çok beğenilir, sevilir. Kimsenin sikinde olmaz. Yana böyle sixpack'lerini çıkarmış kastı, böyle merhaba nasılsın falan diye gelen biri oldu mu sen böyle diye kalırsın. Komiklik komiklik geçin onu. Komik olun da komiklik tek başına yeterli değil. Yaptım şahsen e, Nasıl kız tavlanır? Gösterim mi uygulamalı? Göster Akdeniz N'abiyo? Yem ya? atıp kızlar düşecek Senin derinlerinde bir yerde buldum Sen Hımsıfa karşıda 3 tane <gülüyor> Karışacak köklerimi Görmek Beraber olmak seninle Çok güzel belki ama Müjdemek bambaşka. Şimdi dalga geçmeyin. Bu çocuğun özgüvenine sahip olun. Tavlayamayacağınız kız yok. Şu adamın özgüvenine sahip olun yeterli. Kö kötü sesin olabilir. Gitarı güzel çalamıyor olabilirsin misal. Ama bir mikrofon uzatıldığında gel sana göstereyim mi deyip aa diye şarkı söyleyip şunu yapan adam kız tavlar. Fakat son numarasını alırım. Ya özgüvende olman gerekiyor aslında. Burada da şey geldi aklıma. Sadece özgüven yeterli. Da utanırsan abi. olmaz. Yani dik duruşunla böyle Doğru. mesela. Hani böyle durursan falan. Olmaz yani dik durman lazım. Saf, temiz, düzgün davranmaz. <gülüyor> Aka be bak çok temiz çocuk belli. Hayatını sikerler senin. Cebinde bir kuruş para kalmaz. Bir şekilde davranılır, kazandır yani. İçten geldiği gibi olması lazım insanın. Çok doğal davranırdım böyle. Çünkü tavlamaya çalıştığınızda çok yapmacık olduğu için aynı pot kırıyorsunuz. Ama doğal olunca gülüşünüz bile kızlara çok etkileyici gelebilir. Kız nasıl tavlanır? Ee, kızlar basit. Ee, sadece Allah Allah. onlara çok fazla ilgi göstermeden tavlayabilme olasılığın çok yüksek. Yani diyor ki kaçan kovalanır. Bu taktik artık yemiyor kardeşim. Çünkü kızlarımızdaki ego... Gerçi ben Amerika'daki kızları gördükten sonra... Şimdi birazdan ee, kıza olmak mı zor, erkek mi olmak zor, neyse kimse işte onu izleyeceğimiz zaman anlayacağız. E, fakat bizim şu anki dönemimizde benim gözlemlediğim erkekler utangaç açılamıyor, kızlar da çok seçici, kimseyi kabul etmiyor, herkes bekar geziyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Bana göre. Ne kadar çok ilgi göstermezsen o kadar çok üstüne düşüyorlar. Bana göre kız nasıl tavlanır? Karakteriyle bir insanın tavlanır. Adamlığıyla, kibarlığıyla, nezaketliğiyle. Ya farklı taktikleri de var ama. En başarılısı e, ne diyeyim? hemen daha doğrusu şeyden yürüyorum, Instagram'dan yürüyorum. <gülüyor> Instagram'dan yürümesi daha hızlı, daha kolay oluyor. O şeyleri daha çok daha çabuk öğreniyorsun. Ne diyeyim o taktikle ondan or oradan yürüyorum. Bilmem mekana gidersin, herhangi bir şekilde bir artistik falan yaparsın deme. Bilmiyorum yani. Yok yani kendine <gülüyor> konudan hiç haberdar değil. Zaten tavlanmak istiyorsa tavlanır yani. Nasıl? Ya kız tavlamı yöntemleri yok aslında eğer bir kız seninle bakışıyorsa ya seni öldürmek istiyordur ya da seninle tanışmak istiyordur bu kadar basit bence benim yaşım müsaitler yaşım müsait de ahahahahahahahahah kız tavlamak çok basit bir şey çiçeği götürdüğüm yanında herhangi bir istek mesele istek isteyecek illa ki kız tanımadığın bir kızdan ilk önce şey ikram edersin bak en hoşuna giderse kız Tabii ki o da elektrik olması lazım birbirinize yani oralı olmayarak <gülüyor> <gülüyor> Ha, oralı olmayarak. Değil mi? Mesela masada otururken siz hiç oralı olmayarak onun size yaklaşmasını sağlamamız gerekiyor. Sarı mikrofon. Bir dakika şu chat'i Airsoft'la vurduğum monitörü alacağım. Yok lan nasıl alayım? Oğlum çok zor okuyorum böyle ya. Evet arkadaşlar chat'e soruyorum sizce... Kız tavlamayı, kız tavlamak nasıl olmalı tek kelimeyle? Tek tek atın. 50 santim yazan var pis herif. Ne kadar acı? Ay ne kadar acı? Para Ayıp be. Yani 3-5 tane gold digger var diye bütün kızları tavlamanın yolunu para olduğunu mu düşündünüz? Şöhret mi? Piç olmak. Anı. <gülüyor> Siktir lan. Adamlık. Adamlık. Adamlık güzel. Aşk ve sevgi. Ay canım. Doğru. Dürüstlük. Doğallık. Ben doğrularını seçiyorum bak. Tarz. Ya tarz olmak Ya şimdi arkadaşlar Kız tavlamak var kız tavlamak var Şimdi bir ilişki mi kuruyorsun Yoksa takılmalık kız mı arıyorsun Gezmelik kız mı arıyorsun Ömrünü geçireceğin kızı mı arıyorsun Yoksa bunlar kendiliğinden mi şekilleniyor Bu böyle bir sürü Ne kadar çok çeşit erkek varsa Ne kadar çok çeşit kadın varsa Hepsinin yöntemi farklılaşıyor Biz şu an şeyden bahsediyoruz Kız tavlamak deyince böyle şişt, cık, Gelsene falan değil ya bir ilişkinin başlangıcı. Bir kızın senden etkilenmesi. İlk vuruş. Ya ilk vuruştan kastım etkilemiş. Zeka. Heh? Bir tanesi de zeka dedi ya. Hani öyle bir ülkeyiz ki zeka akla gelmiyor amına koyayım. Yemek yaparak. Ya sen o aşamaya nasıl, <gülüyor> nasıl geleceksin yemek yaparak koşamaya? aşamaya? Elinde tencereyle mi yürüyeceksin amına koyayım sokakta? Ya kız eve geldi de yemek yapıyorsun ona şu an. Tamam şimdi bakın bu saydığınız adamlıktı, zekaydı bunların hepsi aslında belirli bir süreçte keşfedilen şeyler ya. O keşif aşamasına gelmeden önce nedir olay sizce yani? Atıyorum ben bir kız var kız beni hiç tınlamıyor. Biliyorum ki o kız beni bir tanımaya çalışsa misal ya da benimle bir konuşsa sevecek. İşte o aşamaya nasıl gelirim? Tip tamam tip. Evet cepte bir tip var. Okey. Dikkat çekici olmak, yani yakışıklı olmak, tarz olmak. Ee, ya da yakışıklı olmadan tarz olmak. Her neyse işte bunların hepsi okey. Bunlar size sadece artı bir puan kazandırır. Yeterli değil. Bu devirde dış görünüş. Bence de yani özgüven ve zeka kombinlenirse, birleşirse bence etkileyemeyeceğiniz insan yok. Yani zekanı kullanıp özgüvenin de birleştirirsen niye olmasın? Ağzı ağız laf yapacak diyenler var da, ağzı çok boş laf yapan adam da var yani. Bıdı bıdı bıdı bıdı konuşan erkek de tutmaz mesela. Chat'ten taktik mi alıyorsun abi? He? <gülüyor> Chat'ten taktik alıyorum şu an. <gülüyor> Dede bir saniye ya dur. Evet neyse tamam. O zaman kızlar nasıl tavlanır, tavlanırdan sonra kadın olmak mı erkek olmak mı